Merhabalar çok önemli bir etkileşimden bahsedeceğim şimdi sizlere 22 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Venüs Uranüs karesinden bu neden önemli bir etkileşim özellikle Aralık ayının zorlayıcı etkileri videomda bahsetmiş olduğum ee, çok zor enerjilerden birisi aslında Aralık ayının belki de en zor enerjilerinden birisidir diyebilirim ee, 22 Aralık e, ikinci saatlerinde meydana gelecek bu etkileşim Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber meydana gelecek ki zaten biliyorsunuz Uranüs uzun süredir boğa burcunda ve uzun süre boğa burcunda kalmaya devam ediyor olacak. Öncelikle 21 Aralık tarihinde ayın akrep burcuna geçmesiyle beraber duygusal olarak daha yoğun hisler besleyeceğimiz e, sezgilerimizin daha çok açılacağı ve aynı zamanda kuşkular ve şüphelerinde aktif hale geleceği bir süreç başlıyor olacak. Ay akrep burcunda çok fazla rahat etmeyeceği için duygularımız geçecek. Biraz bizi zorlayabilir, gizli meseleler açığa çıkabilir, daha çok araştırma, daha çok didikleme eğiliminde olabiliriz ve kıskançlıklarımız, tutkularımız, bilinçaltı eğilimlerimiz bu süreçte ortaya çıkacaktır. Hemen akabinde 22 Aralık tarihinde ise Güneş'in oğlak burcuna geçmesiyle beraber Özellikle güneşin yay burcunda vermiş olduğu o hayat ışığı, neşe, bereket enerjisi biraz daha ciddi bir tutuma bürünecek ve hayatlarımızdaki sorumluluklarımız ve bilhassa yapmamız gerekenler bu doğrultuda ne kadar emek ve çaba sarf ettiğimiz gibi ciddi meselelerin gündeme geleceği bir süreç başlayacak. Güneşin Oğlak burcuna geçmesiyle beraber bu ciddiyet artar ve Ayın Akrep burcuna geçmesiyle beraber özellikle duygusal anlamda yoğunluk yaşarken bu esnada Venüs ve Uranüs'ün sert bir etkileşimi meydana gelecek. Özellikle 22 Aralık akşam saatlerinde çok yoğun bir şekilde hissedeceğimiz bir etki olacak bu arkadaşlar. Venüs 2 derece kova burcunda, Uranüs ise 2 derece boğa burcunda bulunacak. Ee, Ayın da akrep burcunda olduğunu düşünecek olursak gökyüzünde sabit burçların hakimiyetinin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Akrep, boğa ve kova aksı e, özellikle sabit burçların hayatlarında e, bazı durumları tetikliyor olacak. Yani bu durumda kovalar, akrepler, boğalar ve aslanlar. Birinci dereceden e, sert etkilenecek olan burçlardan e, arkadaşlar bunu da belirtmekte fayda var. Ancak tabii ki ilk dereceler önem arz ediyor. Yani e, boğa burcunun ilk 5 derecesi, aslan burcunun ilk 5 derecesi, kova burcunun ilk 5 derecesi ve aynı zamanda akrep burcunun ilk 5 derecesi oldukça önemli. Bu bahsetmiş olduğum. Burçların bu derecelerinde gezegen dizilimleriniz özellikle kişisel gezegenleriniz mevcutsa ve biraz daha sert açılı gezegenlerse bu etkiyi bir kat daha fazla hissedebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi venüs uranüs etkileşimi neden bu kadar önemli? Çünkü biliyorsunuz uranüs boğa burcuna geçtiğinden beri ki uranüsün boğa burcunda bulunduğu videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. İki ayrı video hazırlamıştım bu hususta. Çünkü bu etkileşim bizim hayatımızdaki önümüzdeki bir 5-6 yıllık süreci daha etkili olacak. Bu nedenle mutlaka Uranüs'ün boğa burcu videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Uranüs boğa burcunda arkadaşlar rahat değil. Uranüs bundan önce koç burcundaydı ve koç burcunda benlik algımızı ortaya çıkardı. Ben kavramını daha çok ön plana çıkarmamızı sağladı. Ve bu noktada zaman zaman bencilik, zaman zaman kendimizi bulma şeklinde eğilimler göstermemizi sebebiyet verdi. Uranüs boğa burcuna geçtiğinden beri özellikle sabit nitelikte olan bir burcu özgürleştirmeye bu burca yeni ufuklar ve yeni keşifler sağlamaya çalışmakta. Bu noktada Boğa ve Uranüs kombinasyonu çok birbirleriyle uyumlu olmayan, ilintili olmayan bir kombinasyon haline geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz Kova burcu da Boğa burcu gibi sabit burçlardandır ve Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber özellikle ikili ilişkiler anlamında e, her ne kadar sadık, her ne kadar sabit oluyor olsak da ki Venüs'ün Kova burcu transiti ile ilgili ayrıca bir video hazırlamıştım. İlişkilerde özgürlük arayışımızın artacağı, ilişki profillerimizi değerlendirme noktasında eee bir kıstas değişikliklerine gideceğimizi belirtmiştim. Bu da ilişkilerde özgürleşme, ilişkilerde bağımsızlaşma, ilişkiyi biraz daha bireysel boyuta taşıma noktasında bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. Özellikle özellikle Uranüs ile açı yapan kişisel gezegenler hayatımızda gelişen ani durumları ve ani özgürleşmeleri sembolize eder. Bu noktasıyla Venüs'ün aşk, ilişkiler, sevgi ve aynı zamanda e, dolaylı anlamıyla para ve lüks e, gezegeni olacağını düşünürsek, bu anlamda özellikle Venüs-Uranüs karesi ikili ilişkilerde çok zorlu bir döngüye girdiğimizi gösteriyor. Venüs ee, Venüs'ün e, Kova burcu geçişiyle beraber ilişkilere bakış açımız biraz daha bağımsızlaşacağı için burada kopmalar çok daha kolaylaşacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ikili ilişkilerde Aman dikkat diyorum bu süreç içerisinde her ne kadar aralık ayının enerjileri genel itibariyle güzel olsa da sabit burçların ilk 5 derecelerinde bulunan gezegenleriniz veya yükseleniniz veya ay burcunuz veya güneşiniz bu noktada sizi zorlayabilir ve özellikle sabit burçlarda gerçekleşen bu etkileşim yıkılmaz olarak gördüğümüz bazı ilişkilerin yıkılmasına şahitlik etmemizi de sağlayabilir bu noktada temkinli olmakta fayda görüyorum. Şu zamana kadar bir şekilde e, ite kaka dahi olsa sadakat veya sadıklık duygusu veya sürdürülebilirlik duygusuyla hareket halinde olduğunuz ve bir şekilde istikrarda bulunduğunuz ilişkiler, iş ortaklıkları, evlilikler, e, bunun yanı sıra iş hayatımız, çalışmış olduğumuz işler, e, bunun yanı sıra ilgilendiğimiz hobiler, İnsanlara karşı e, takındığımız tutumlar aslında hepsi bu kapsamda değerlendirilmekte. Aniden sanki başımıza e, bir yıldırım düşmüş gibi hepsinden kopabileceğimiz yani hangi alanda etkileniyorsak özellikle bu alanlarda e, kopma eğiliminde olacağımız ve hiç arkamıza bakmadan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan e, ilişkileri kopartabilme e, cesareti göstereceğimiz bir süreç olacaktır. E, tabii ki bu aslında yıllanmış ve artık. Ee, size hizmet etmeyen ilişkileri sonlandırmak ve bu ilişkilerden özgürleşmek adına e, doğru bir fırsat olsa da bu fırsatın gerçekleşme stili çok doğuşumuza gidecek biçimde olmayabilir arkadaşlar. Ve bununla beraber aslında sürdürülmesi gereken ilişkileri de bitirme eğiliminde olabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda görüyorum. Venüs Uranüs etkileşiminin haritasında özellikle bu sert açının gerçekleştiği esnada haritanın yükselen ikizler ve ikizler yöneticisinin Merkür'ün yani 7. evde bulunduğunu görüyorum. Bu da özellikle alınabilecek haberlerin ilişkiler ve ortaklıklar anlamında aniden duyulan e, bir takım duyumların etkili olabileceğini göstermekte. Ve Venüsün 9. ev ve Uranüs'ünde 12. ev yerleşmesiyle beraber özellikle e, karmik ayrılıklar, karmik birliktelikler e, gibi konuların fikir ayrılıklarından dolayı ve uzaklardan gelen haberlerden dolayı e, söz konusu olabileceğini göstermekte. Bu aynı zamanda e, hayata ve yaşama bakış açısının farklılığının e, hiç bu kadar sizi rahatsız etmediği bir boyuta da getirebilir sizlere bu konuda dikkatli olmakta fayda var tabii ki birçok ilişki Sonlanırken her ilişkinin sonlanacağı veya her ani ilişkinin başlayacağı şeklinde yorumlamamak lazım. İkili ilişkilerde özellikle ne kadar farklı alanlarda ilerlediğimizi fark edeceğimiz haberler de alma ihtimalimiz yüksektir. Bu bağlamda özellikle biraz içimize kapanmak isteyebiliriz. Kendimizle bir yüzleşme yaşayabilir ve hangi alanlarda ne gibi değişiklikler istiyoruz bunu sorgulama eğiliminde olabiliriz. Ee, sanatla uğraşanların e, sıra dışı ve marjinal olarak e, ortaya koymuş, koymuş oldukları eserlerle alakalı bir takım sorunlu ve pürüzlü gidişatlar sıkıntı yaratabilir. Bununla beraber maddi anlamda da alınan haberler, maddi anlamda can sıkıcı, ani gelişmeler söz konusu olabilir. Yani beklenen yerlerden gelemeyen paralar, geçmişle alakalı beklentilerin tam olarak gerçekleşmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu dönemde özellikle sırlar açığa çıkabilir. Kadınlarla alakalı e, güzellik ve sanatla alakalı konular gündeme gelebilir. Özellikle kadınların e, daha çok özgürleşmesi ve kadınların kendi yerini daha çok bulması için e, olumsuz olayların gerçekleşmesi gibi durumlarda söz konusu olabilir. Aslında gökyüzünde e, diğer gezegenlerin, e, Merkür ve Neptün haricindeki diğer gezegenlerin çok pozitif açıları var. E, bu sırada ancak Venüs Uranüs karesi, ee, özellikle e, ilişkiler anlamında e, bizim duygusal dünyamızı e, doğrudan etkilediği için ve ciddi bir özgürleşme ihtiyacı içerisinde hissettiğimiz için kendimizi bizi biraz zorlayacak arkadaşlar. Bu bağlamda özellikle şuna dikkat etmemizi tavsiye ediyorum toparlayacak olursak. E, ilişkilerde, paylaşımlarda özellikle özel ilişkiler ve ortaklıklar da buna dahil olmak üzere. Aynı yolda ve aynı doğrultuda yürüyor muyuz? Birbirimize nefes alacak özgürlük alanları tanıyor muyuz? Veya ilişkimiz aslında güzel gidiyor da biz mi çok fazla anlam ve misyon yüklüyor ve çok fazla sorunları büyütüyoruz? Bu gibi değerlendirmeleri yapmak durumunda kalacağız ve bu değerlendirme esnasında Gerginlikler, sıkıntılar, ani gelişen durumlar ve krizler bizi biraz yoracaktır arkadaşlar. Yani sabit giden bir şeylerin bir anda düzensizliğe uğraması aslında alışkanlıkların değişmesi. tabii ki her insanın yoracağı gibi özellikle sabit burçlarda gerçekleşmesinden dolayı biraz daha etkili olacağı benziyor. Onun dışında gökyüzünde zaten bir sonraki videomda da bahsedeceğim üzere çok güzel bir enerji hakim. Sadece 22 Aralık civarındaki enerjilere dikkat etmekte fayda var. Ay da Akrep Burcu'nda olacağı için olayları çok fazla içselleştirmek, çok fazla büyütmek ve abartmak eğiliminde olabiliriz. Dolayısıyla olayları ne derece doğru değerlendirebildiğimizi kestirebilmek önemli olacaktır. Evet bahsetmek istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Sık sık astrolojik gündemle ilgili videolar paylaşmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra genel bir takım videolarda paylaşıyorum. Hangi alan size hitap ediyorsa... Onları takip edebilirsiniz ve desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilir ve aşağıda yorumlarda e, bu süreçte yaşadığınız olayları ki özellikle gerçekten çok kritik bir e, döngüde, çok kritik bir aralık ayında e, olduğumuzu biliyorum. Bana gelen birçok e, telefondan, birçok haberden e, bu ay yaşıyorsunuz? Hayatınızda e, kriz veya fırsat olarak değerlendirebileceğiniz neler oldu? Ve bu venüs-uranüs etkileşimi sizinle etkiledi. Bunları yorumlarda paylaşabilir ve yeni video fikirlerinizi aşağıda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.